Rüyada aşık olmak güzel anlamlara işaret eder. Kişinin hedeflerine ulaşmak uğruna çektiği zorluklar sonrasında amaca ulaşacağına ve rüya sahibinin huzur bulacağına, rahata kavuşacağına işaret eder. Rüyada birden aşık olduğunu gören kişinin iyi ve güzel işler yapmak isteyen, iyi niyetli, dürüst ve alçak gönüllü biri olduğu tabiri yapılır. Kişi ideallerini gerçekleştirmek için temkini ve doğru adımlar atıyor demektir. Bir erkeğin rüyasında bir kadına, bir kadının da rüyasında bir erkeğe aşık olduğunu görmesi, Önemsiz ve kısa sürecek bir problemin baş göstereceğine ama rüya sahibini derinden etkileyecek bir olay olmayacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi rüyada protonik olarak birine aşık olduğunu görürse onu üzecek bir haber alacak ya da bir olay yaşayacaktır. Rüyada aşık olduğun erkeği görmek hayatında her şeyin istediği gibi ilerleyeceğine, işlerin sürekli aksi bir şekilde olacağına, ticaretin açılacağına ve günlerin güzelleşeceğine, gerçekleştirmek istediği projeler için daha iyi daha başarılı atılımlar yapmak istediği sırada canlı çok sıkacak ile karşılaşacağına zor zamanlar geçireceğine ondan kazanç elde edeceğine kendisinin hayallerine işaret olunur. Aşık olduğu erkeği görmek, toplumdaki salgınlığı artacağına ve herkes tarafından güzel alınacağına, yaşadığı kararsızlığa ve endişeli bir yapıya sahip olduğuna, evli kimse için eşiyle arasında meydana gelecek problemlere, huzurun bozulmasına düşünmeden hareket edeceğine bu nedenle de başının ağrıacağına işaret eder. Eve olmayanların eve olacağına, kısmetin açılacağına ve çok büyük rahata kavuşacağına, iş konusunda yaşadığı problemlerin çözülmesi için birinin vesile olacağına, sağlıklı ve hayırlı evlatlar büyütüleceğine, kalabalık bir çevreye sahip olmaya, iyi insanlarla dostluk kurmaya işaret eder. Rüyada aşık olduğun kadını görmek, iş hayatında çok rahat edeceği bir çalışma ortaya koyacağına, Dileklerin kabul olacağına, rüyayı gören kişinin gönlüne ve kafasına göre bir kişiyle birliktelik yaşayacağına, sonradan da aslında kendini bu dergi pratmasını gerektirecek kadar kötü bir şey olmadığını anlayacağına, sağlıkla ilgili olarak herhangi sıkıntı çekilmeyeceğine, herhangi bir sıkıntı çekilmeyeceğine, yeni iş teklifleri alınacağına, gönlünden ve kafasından geçenlerin gerçekleşeceğine, isteklerin yerine geleceğine, işlerde terfi alıp kıdem atlayacağına, manevi anlamda huzur içinde olacağına yorulur. Rüyada aşık olduğu kızı görmek, yeni işler konusunda büyük atılımlar atılacağına, atılımlara, adımlara atılacağına, güzellik ve hayır geleceğine, hayatına keyif yeni bir anlam katmak isteyeceğine, sakin bir şekilde ilerleyen bir projeye girip çok emek verdikten sonra hiç istemediği bir sıkıntı olacağına, ağız tadının ve keyfinin yerinde olacağına, aile bireylerinin birbirlerine yardımcı olacağına işaret eder. Rüyada aşık olduğu kızla öpüşmek, mutluluk verici gelişmelerin yaşanacağına, kişinin motivasyonunu bozan kimselerin çıkacağına, bol kazançlı günlere kavuşacağına işaret eder. Rüyada aşık olduğu kıza sarılmak, atılan adımlar sayesinde büyük mutluluklara kavuşacağına, tersliklere ve aksiliklere sebebiyet vereceğine, sevilen bazı kişilere yaşadıkları sıkıntılardan dolayı maddi ve manevi olarak büyük yardımlarda bulunacağına işaret eder. Rüyada aşık olduğu kızla konuşmak, erdi adına sıkıntıların baş göstereceğine, Değil eline harama uzatmak, göz ucuyla dahi bakmayacağına, onlara sahip olmayı hakkından dahi geçirmeyeceğine, aile bireylerinin başını ağrıtan bir konunun çözüm bulacağına, yapılan bir hatanın telafi edileceğine işaret eder. Rüyada aşık olduğun kızla evlenmek, elinde avucunda ne varsa büyük kısmını bu yüzden kaybedeceğine, özel ve sosyal hayattan geri çekmek zorunda, geri çekilmek zorunda kalınacağına, her attığı adımı paraya çevireceğine, kendisini düzen ve kıran kişilerden uzak duracağına, büyük sıkıntılar çekileceğine işaret ettiği söylenir. Rüyada eski aşık olduğu kişiyle konuşmak, gittiği yolda kendini ispatlayacağına... Büyük miktarda ve helal kazanç elde edeceğine, çok güzel olaylar yaşayarak çok büyük ve güzel bir dönemin başlayacağına, stres atılacak aktiviteler olacağına, yapılacağına, maddi açıdan çok iyi bir duruma gelineceğine, çok mutlu bir haber alınacağına, aile hayatında büyük mutluluklar olacağına işaret eder. Kişinin elinin bolluk ve bereket içinde olacağına, hayallerinde kurduğu hayatın kendisine Allah tarafından nasip edileceğine, gerçekleştireceği büyük ortaklık sayesinde yüklü miktarda kazanç elde edeceğine, hayata başka pencerelerden bakmayı bileceğine, yerinde saymayacağına, aile hayatında ve sosyal hayatında amaçlarına uygun insanlarla ile hareket edeceğine, madde açıdan büyük bir varlığa erişeceğine işaret eder. Rüyada bir kimse gerçek hayatta sevdiği ve aşık olduğu kişiyle evlenirse, bu rüyası yakında sevdiği kişiyle veya ondan daha ayrı bir kimseyle evleneceğine veya nişanlanacağına işaret eder. Rüyasında tanımadığı birisine aşık olan ve onunla evlenen dünya hayatında bir kısmete kavuşur ve o kimseyle mutlu huzurlu bir yuva kurar. Rüyada sevmediği birisiyle evlenen ise hayırsız bir adamla karşılaşır ve buraya size uygun olmayan bir kadın veya erkekle aşk ilişkisi yaşanacağı işaret eder. Rüyada aşk mektubu almak, rüyada aşk mesajı almak, aşk mektubunu görmek ve okumak aynı şekilde yorumlanır. Rüyasında bunlardan birini gören insan yakın zamanda sevinçli, güzel mutluluk ve huzur veren bir haber alabilir. Rüyanızı aç mektubu yazmak bir arkadaşınıza ya da bir dostunuza yakın zamanda büyük bir iyiliğinizin dokunacağına, onu çok mutlu edebilecek bir eylemde bulunacağınıza işaret eder. Rüyada aşk ilan ettiğini gören kimsenin yakın zamanlarda karşılaşıcı bir sıkıntı olup, hayattan bulanacağına ve çevresinde hiç kimseyi görmek istemeden, yalnız kalmak isteyebileceğine işaret eder. Rüyada birisine ilan aşk edildiğini görmek, bir dostunuz ya da bir arkadaşınız tarafından sizi mutlu edecek bir haber geleceğine ya da bu kişinin güzel bir eylemde bulunup sizi çok mutlu edeceğine işaret eder. Rüyada evli birine aşık olduğunu görmek, aklınızdan geçenleri hayata geçirmeye ve eşinden güzel bir destek görmeye, kısmete ve rahat ermeye, sıkıntıya ve güç kaybetmeye işaret eder. Bazen de ailesinde kendi arkadaşından iş çevresindekilere eli bol kimse olduğuna ve kaliteli bir hayat süreceğine, sorunların ancak birlikte hareket edilerek çözüleceğine, maddi durumun iyileşeceğine, içinde ortaya koyacağı projeler sayesinde başarılı olacağına ve ciddi miktarda kazanç olacağına, geleceğin kişinin hayal ettiği gibi gerçekleşeceğine işaret eder. Evli birine aşık olduğunu görmek, keyfinin ve huzurum bozulacağına, beklenen umucuların ve güzel haberin alınmasına ve bahtiyar olunmasına, darlık çektiği günlerin unutacağına, evlilik için huzuru ve mutlu bir yuvaya, kişinin akrabalarına ve ailesinden uzaklaşacağına, yalnızlaşmaya, parasız kalmaya işaret eder. Rüyada birinin size aşık olduğunu görmeniz, dünyada kıymetinizin, şan ve şerefinizin yüksek olmasına, menfaat elde etmenize, sıkıntılardan kurtulmanıza işaret eder. Böyle bir rüyayı gören kişi dünyevi mutluluğa erer. Rüyada size aşık olan kimse bu aşkını söylerse, Kısa sürede çok iyi bir fırsatın önünüze çıkmasına ve bazı tercihlerde bulunmak zorunda kalacağına eğer söylemezse büyük bir fırsatı tepeceğinize işaret eder. Rüyada aşık olduğunuz kişinin size aşık olduğunu öğrenmeniz müjdeli bir haber alacağınıza ve çok mutlu olacağınız bir olayla yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada ünlü birine aşık olmak sevilen dostların hakkında ileri gelir konuşmalarını duyarak üzülmeye, bir yeteneği kullanmaya onun üzerinde kabiliyeti ve yeterliliği yavaş yavaş yitirmeye, yani kişisel bir özelliği kaybetmeye, ahirette güzel bir sahip olduğuna, içinde yeni hedefler peşinde olduğuna, malını boş işlere harcadığına, hamile hanımlar için doğumların sorunsuz geçeceğine ve evlatların gelecekte başarılı olacağına, yeni gelir kapılarına ulaşmaya çalıştığına, iş hayatına yeni atılımlar yapacağına işaret eder. Büyük kısmet ve kişinin bu arada şansının yaver gideceğine, başkasının malına dikmeyeceğine, yüzünün güleceği hadiselerin meydana gelmesine, şeytana galip geleceğine, kazancın az da olsa yitirileceğine, gelirin çok olmasına ve konforlu bir yaşam sürmesine, hayatın tadını çıkarmaya, kirli işlerden uzak durmaya işaret eder. Rüyada su görmek ne anlama gelir? Rüyada su gördüyseniz bol kazanca, şansa, hayırlı bir yaşama, mutlu bir evliliğe işaret eder.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 Rüyada temiz su bu gördüyseniz gelecek güzel günlere hayatınız hakkında risk almanız gerektiğine işaret eder. Rüyada gördüğünüz su çamurlu ise hayatınızı olumsuz şekilde etkileyecek gelişmelere, size atılacak iftiraların altında kalacağınıza, devletle de başınızın derde geleceğinize, belki bir tutukluğun olabileceğine, hayatınız üzerinde oluşacak olan baskının artacağına, çalıştığınız yerde haksızlığa uğrayacağınıza,